İnsanlar bu odanın etkisiyle kendilerinden geçebilirler. Odadaki rölyefler, Milattan önce 9. yüzyılda Mezopotamya'da hüküm sürmüş 2. Aşur Nasirpal'ın sarayından geliyor. Sadece ağırlıkları ve boyutları düşünüldüğünde bile bu rölyefleri kaldırmak ve oymak yapıldıkları dönem için ileri teknoloji ve sanatkarlık göstergesiydi. Burada kral Aşurna Sirpal'ı, sıvı formda bir adak sunarken görüyorsunuz. Sarayda, 210'dan fazla ağaç şekli dikkatinizi çekebilir. Aşurna Sirpal, toprağın bereket, verimlilik ve üretkenliğini korumakla yükümlü bir hizmetkârdı. Mezopotamya'da bir kralı resmetmek, o esere kralın varlığını vermekle aynı şeydi. Kazıyı yapan Henry Austin Lyard Eserlerdeki belirgin ve göze batan tekrar yüzünden rölyefleri inceleme için Avrupa ve Amerika'nın çeşitli yerlerine göndermiş. Bana göre bu rölyefleri bu kadar başarılı yapan da bu tekrarın ta kendi. Rölyeflere çok yakından baktığınızda kıyafetlerin ya da eşyaların hemen hemen tüm küçük parçaların ayrı bir desenle oyulduğunu görebilirsiniz. Makro seviyede resmedilmiş hikaye ve sahneler, mikro seviyede de yinelenmiş, farklı boyutlarda tekrarlanmış. Yinelemelerde her şey birebir aynı olmayabilir ama mesaj aynıdır. O da şudur, kraliyet sonsuzdur. Bu sonsuzluk eserin her yerinde yankılanıyor. Adeta sarhoş edici ve doğaüstü bir etki yaratıyor. Rölyef'in küçük ya da büyük yüzeylerindeki tekrarlarla sonsuzluk vurgulanıyor. İnsanlar bugün bu eserlere baktıklarında çok durağan olduklarını düşünebilirler. Yüzler hep aynı. Bunları yapanların naturalist sanattan haberleri bile yokmuş diye yorumlayabilirler. Aslında hiç de öyle değil. Çünkü bugünkü bakış açımızla rölyef'te aradığımız şeyler o dönemde eseri oyan sanatçıları ilgilendirmiyordu bile. Onların çok daha farklı bir amacı vardı. Rölyefleri bugünün anlayışıyla yorumlamak, soy çalışan sanatçılar naturalist tablo yapamaz demekle aynı şeydir. Rölyefleri oyanların amacı da zaten bu değildi. Onlar tekrar ve tüm detaylarda yinelemeye odaklanarak ortaya tek bir detayın barındırabileceğinden daha büyük bir mesaj çıkarmayı amaçlıyorlardı. O günkü anlayışa göre düşünecek olursak, şekil vererek hayat veriyorsunuz. Ve eğer bunların her biri yaşıyorsa, o zaman mükemmel bir hiperrealiteyi ortaya çıkarıyorsunuz.